İlhan TV ekranlarından mutlu akşamlar. İş dünyasının ve ekonominin kalbinin attığı bir dünya iş başlıyor. Bugünkü değerli konuğum her zaman beni yalnız bırakmayan çok sayın Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz. İlişki ve aile koçu diyorum. Hoş geldiniz tekrar Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Hep sıkıntıları konuşacak halimiz yok. Daha çok sıkıntılar olmadan koştuk hizmetleriyle insanlığı hizmete hazırız her daim. Sizlerin hani rahatlıkla, relaks bir şekilde sorunlarınızı danışmanız için buradayız. E, tabii ki bugün e, sevgili izleyiciler lütfen yaklaşın. Bekar olanlar, evli olanlar, evliliği uzun vadeli olanlar ya da sözlü olanlar, nişanlı olanlar. Çünkü ah bende de var bu sorunlar, dur bak ben de bunu sormak istiyordum diyebileceğiniz her soruyu yöneltmeye sormaya çalışacağım. Çünkü hazır ilişki ve aile koçunu burada bulmuşken. Ee, ...herkesin bir sıkıntısı var. Ya benim işte eşim böyle yapıyor. Ya da nişanlandı bak nişanımın ailesi bu. Flörtte bunları bilemiyor muyuz hocam? Yani neler eksik gidiyor, neleri yanlış yapıyoruz? Şimdi flörtte e, bazı şeyleri gizliyoruz. Yani olmak istediğimiz gibi karşı tarafa yansıttığımız için... ...ikincisi de nasıl olsa e, nikahlandık, nişanlandıktan sonra veya tam olarak evlendikten sonra sorunlar düzelir şeklinde öyle bir beklentiyle evlenildiği için sonra tabii erkek gerçek yüzünü ne dönmek ve fabrika ayarlarına dönme durumunda kalıyor. O zaman bayanlar özellikle daha çok üzülüyor, kırılıyorlar, hayal kırıklıkları yaşıyorlar. O yüzden kartları açık oynamak lazım. Flört döneminde de, nişan döneminde de, nikahlık nikahlık dönemlerinde ve hamilelik dönemi ve sonrasında da gelin kaynana sorunlarında bile çok açık, şeffaf, hatta gerektiğinde uzman psikologlardan, psikiyatristlerden, aile evlilik danışmanlarına müracaat etmekte yarar var. E, tabii ki hemen erkekten bahsettiğiniz fabrika ayarlarında erkekler dönüyor. O evet. zaman e, onlar üretilirken o ayarlarda hep doğarken... Onlar da kodlanıyorlar. Sonra bir ara kendilerini saklıyorlar ve tekrar geliyorlar oraya. Evet, tabii zor zamanlarda <gülüyor> yükü ağır. Nereye kadar kendisini o maskeyle taşıyabilir? Belli bir süre sonra tabii ki istemeden de olsa fabrika ayarlarını, yani fabrika ayarlarına döneyim diye ilişkiye başlamıyor. Aslında ideal erkek olayım, ideal eş olayım, ideal partner olayım, ideal sevgili olayım şeklinde hareket ediyor. Ama e, halbuki kaygı, eksikleri, endişelerini de baş etmeyi öğrense ve bunları karşı tarafta bilerek e, ilişkiyi sürdürseler ve gerektiği zaman da birliktelikte imece usulüyle birbirlerine katkı ve yardımda bulunsalar hatta onları birçok seven insan da yardımda bulunur. Sonuçta ilişkide yangın oluşmadan önce e, gerekli yardımı ve gerekli müdahaleyi almaları ...gerekli tedbirleri alıp yola devam etmeleri gerekiyor. O zaman ilişki öncesi danışmanlık almak şart değil mi? Yani flört döneminde de... ...çünkü iki ayrı karakter ve iki ayrı insan birbirini tanıyor... ...ve aileler birbirini tanıyor. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Nişanlılık döneminde ne yapmalılar? Sözlülük döneminde ne yapmalılar? Aileler ne kadar içine girmeli? Bir psikolog gözüyle, uzman gözüyle bize bunları anlatabilir misiniz? Şimdi kişi önce kendini bilmesi gerekiyor. Kendini bilirse eğer kendini tanır, kendisiyle barışık olursa aynı zamanda karşı partnere de rahatlıkla karşı tarafın ailesine, sevgilisine, nişanlısına, sözlüsüne, onların akrabalarına, arkadaşlarına kendini rahatlıkla yansıtabilir, hissettirebilir. Rol yapmadığı için de doğal bir ortamda hareket ettiği zaman herkes onlara yardıma hazır zaten. Herkes bunların ilişkisini bozayım diye beklemiyor. Tam tersine tüm iki tarafında sevenleri lojistik yardım vermeye hazırlar. Anlatabildim mi? Yani o yüzden kademe kademe olmalı. ilişkilerde tanışmalar vesaire. Peki. Anlatabildim mi? Peki hocam, evlilik e, insanlar e, genellikle sorunlar yaşıyor ya da e, aileler yine işin içine karışıyor e, veya birbirlerini dinlemiyorlar mı? E, sorunu hep bağırarak, öfkeyle veya hayır ben daha iyi bilirim, hayır sen bilemezsin, dur perdeleri kapat, dışarı çıkamazsın. Kadın baskılanır, bazen e, kıskanılır. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Şimdi bir defa e, konuşurken haklı çıkmaya veya suçlamaya Çalışarak hareket etmemeliyiz. Yani burada kimin haklı, haksız olduğu değil, kimin suçlu, suçsuz olduğundan çok neler yapsak, ne gibi tedbirler alsak da bu sorunlar yaşanmaz. Bir adım ilerisi neler yapsak ilişkimiz daha çok güllük gülistanlık olur, kalite artar, paylaşım kalitesi artar. Yani kendimize devamlı ilişkinin ve yaşamın kalitesini arttırmaya yönelik kafa yormamız gerekiyor. Ama... Ve bunu da kartları açık oynayarak, karşı taraftan yardım isteyerek. Geçen programda da konuşmuştuk. Yani bu davranışın beni rahatsız ediyor dediğimizde çok iyi bir sinyal gönderirken ama hep beni üzdün gibi inle biten cümleler karşı tarafı çaresiz, özgüvensiz durumda bırakabilir. Suçlayıcı ve haklı çıkıcı tavırlar yerine, yani yüzde kaç, hangi taraftan gelirse gelsin biz el ele verip birlikte bu sorunu çözelim diye gayret etmek lazım. Biliyorsunuz yani dişin ağrıdı, kıçın ağrıdı, başın ağrıdı diye hiçbir zaman sevgilimizi veya karşı tarafı partneri suçlamayız, doğru mu? Aynı şekilde iletişim sorunlarında da karşı tarafı suçlamamak lazım. İki taraf uyum sağlamaya çalışıyor. Yani yeni bir mekana, yeni bir arabaya sürmeye çalıştığımızda da ilişkilerde de trafik kurallarına uyarak ilişkinin sürdürülmesini, sürmesini ve kalitenin arttırılmasını sağlayabiliriz. Çünkü diğer taraf eski defterler aslında sık sık açıldığı için de çıkmaza giriyoruz. Bugünkü mesela... Sevgilinin bir buluşma noktasına geç kalmasını çok büyütürken eğer o anki alev, o anki yangın, geçen seferki geç kalması, işte daha önce yaptığı başka hataları da aynı günün içinde birikmiş arşivden, tozlu raflardan indirdiğimizde ilişki sorunları daha bir çözülmez hale geliyor. Yani alevi dağıtmadan olayı konuşmak lazım. Daha da önemlisi kişiliğe saldırmamak lazım. Yani bu ilişkide olur, sosyal hayatta olur. Kişiliğe saldırdığında, küfür ettiğinde, dediğiniz gibi şiddet uyguladığında bunlar işinden çıkılmaz hala. Adeta kişiyi yok etme hamlesi bunlar. Yani kişiyi yok edemeyiz. Kişi var ve birçok güzel özellikleri var. Onlar rahatsız olduğumuz konuları yüzüne... Güzelce ifade etmek lazım ama güncel konuyu. Eski defterler için başka bir gün müzakere edilebilir. Ee, aile toplantısında değerlendirilir. Ee, işte sevgililerse sevgililer ilişkilerini konuşma günü belirleyebilirler. Ve eski defterleri olabildiğince açmaya ve çözmeye çalışırlar. Çözemedikleri zaman o sorunlar radyasyonludur Kişiye zarar verebilir, ilişkiye zarar verebilir. Başka bir gün açılır. Yani her çarşamba ilişki sorunlarını konuşalım. Her işte perşembede veya belli bir zaman diliminde hemen pat diye sorunlar çıkarsa o ciddi ilişkinin geleceğiyle de ilgili endişelere neden olur. Ve bununla ilgili birçok uzmanımız onları hazır halde bekliyorlar. İlişki uzmanları, aile evlilik danışmanları, saygı duyduğumuz birçok... Birazdan da konuk olarak alacağınız klinik psikologlar vesaire onları hazır halde bekliyorlar yardıma. Yeter ki insanlar kapılarını tıklasın. işte e, girsinler, danışsınlar. Değil mi? Sola sonra sonra bağdak bulunur. bulunur deniliyor. Yani ilişkide de sordukça e, cevapları alınır. Ben de de, sonra lazım. sonra e, bu konuları e, ekran başında merak edenler için tekrar sormak istiyorum. Bağdat'ı beraber buluruz o zaman. Evet. E, genellikle hep şöyle konuşmalar oluyor. Ya eve geliyor, hemen kumandayı alıyor... Televizyon açıyor, benden nasılsın dahi demiyor. Evet. Konuşmuyor bile. İşte ayaklarını uzatıyor. Yani ne yiyeceğiz veya dışarı çıkacak mısın? Ben bütün gün evde yoruldum, hmm. hava al, alacak mıyım? Ee, genellikle evli çiftlerin şöyle bir ortalamasına baktığımız zaman, e, maddi durumu yani ekonomik seviyesi yüksek dahi olan ailelere de baktığımız zaman veya orta seviyede, A seviyede, bu konuşmalar hep oluyor. Neden erkekler eve gelince hemen kumandayı alıp hiçbir şeye karışmadan, ev halkının hiçbir şeyini sormadan yüzdeye vurduğumuzda bu tür sorunlar yaşanıyor? Biraz çıkmazlar buradan mı kaynaklanıyor? Şimdi gerçekten özellikle İstanbul şartlarında ağzı burnunda veya öfkesi çok yoğun, sinir, stres, yaşam mücadelesi şeklinde erkekler ilk bir yarım saat dinlenmek istiyorlar Çünkü onların bir sığınağı, bir mağarası, bir dinlenme yeri bazı erkekler evi otel gibi görenler de var birçok türlü türlü insan figürü var eş türü var daha çok konuşarak Hani ben nasıl karşılanmak istiyorum istiyorsam bunu partnerime veya eşime bunu söylemem lazım yani benim durumum budur ben yoğun veya yoğun stres, trafik veya e, uzun yoldan geliyor olacağım. Bir 10 dakika 20 dakika beni güler yüzle, makyajlı veya iyi giyimli bu diğer taraf içinde olabilir. Yani önce e, e, bayan gelmişse veya kadın gelmişse eve hazırlanır çünkü dünyanın en değerli onun için insanı geliyor. Törenle karşılaması lazım. Ha, törenle karşıladıktan sonra karşı taraf stresli, gergin olabilir. E, rahatlatırsın. Belki televizyona sarılmaların nedeni de budur. Hani doğru değil, doğru diye onaylamıyorum ama yani bayanlar biraz daha esnek davranması gerekiyor. Mutlaka belki o televizyonla rahatlıyordur. Ama önceden bunu konuşurlarsa, yani olay anında değil de daha önce futboldaki gibi çalışılmış hareketler diyorum. Yani bu adam 20 dakika televizyona bakar, sonra kumanda alınır, rahatlanır, yemek yenir, işte elini yüzünü yıkar gibi daha önceden bir plan gerekiyor hani genel bir formül vermek zor ama iki partner iki eş el ele verip bununla baş etme tekniklerini öğrenmesi gerekiyor İkisi beraber nasıl törenle mi karşılanmak istiyor öpülmeyi mi seviyor yoksa yüzünü yıkadıktan sonra mı sarılmayı seviyor veya bir elbiselerini değiştirdikten sonra mı ama ne olursa olsun karşı taraf Dışarıdan gelen taraf ne şekilde gelirse gelinsin, en güzel e, elbiselerle mümkün olduğunda, en güzel güler yüzlerle karşılanmalı. Bir defa bir evine bir girsin, bir rahatlasın. Ne sıkıntısı varsa dışarıda bırakması için bir zaman tanımamız lazım. Bakın akıllı telefonları kullanıyoruz. Eğer uyku öncesi e, hemen telefonu bırakıp yattığımızda, ne oluyor? Bir saat göz kapakları veya beyin bunu algılamıyor. Bir saat sonra algılıyor. O zaman uyumadan bir saat önce en geç telefonu bırakmak gerekiyor. O e, radyasyon yayan ekrandan bir kurtarmamız lazım. Çünkü bir saat sonra algılıyor. Beynimize kızıp öfkelenip bağıramayız. Sen niye kardeşim bir saat sonra algılıyorsun? Hemen uyusana gözlerini kapat tamam yat diyemiyoruz. Aynı şekilde... Eşler de birbirlerini tanırlarsa çok hızlı çözülür. Yani sorunlar çok hızlı çözülür. Karşılıklı kabulle, yardımla ama suistimalle değil. Suistimal etmemeli. Hiçbir partner. Ya benim eşim hiçbir şey demiyor. Ben işte bacak bacak üstüne atayım, kumandayı alayım, o evin hizmetçisi gibi çalışsın diyemez. Anlatabilir Çoğu kişi... Ee, bazı kişiler diye biraz yumuşatalım. Bazı eşler bunu yapabiliyor maalesef. Sesi çıkmıyor demek ki razı. Diğer taraf sesini çıkarmalı. Hemen derhal ben bu durumdan çok i̇çine rahatsızım. İçine atmamalı o zaman. Bravo. Yani herkes içine atıyor. Kadınlar biraz da eğer ki baskılı bir ortamdaysa eşim e de şimdi kızacak, kavga çıkacak, işte ses tonu yükseltecek. Bütün bunlardan dolayı da artık veya o tartışmalardan bıktığı için de sesin çıkartmıyor Tabii. olabilir. Sesi çıkmayan bayan bayağı sonra sıkıntı çıkartabilir veya sıkıntı yaşayabilir. Bu kötü anlamda demiyorum. Hani faturası ağır olur her iki taraf içinde. Dediğiniz gibi içine atarsa düşünsenize yani çok affedersin içimiz, ruhumuz, kalbimiz çöplük mü de oraya sürekli bir şeyler atalım. Yani anlatabilirim sorunları dediğim gibi aile toplantısı günlerinde veya sevgililerin ilişkinin geleceği günü geleceğiyle ilgili toplantı günlerinde hem sorunlarını konuşur, ufak ufak çözerler hem de böyle ani bir sorun çıktığında bir çok affedersiniz, hırlamamış olurlar. Çünkü ani bir sorun çıktığında işte televizyonu kumandayı alıp o gün karısının yüzüne hiç bakmayıp kafasına göre bir erkek takıldığında karşı taraf bir patlama anında eski defterlere de açıyor. Erkek bunu bilmeli ve karşı tarafın patlamamasına müsaade etmemeli. Hemen bana yarım saat yeter. Beni gülüm bekliyor, aşkım bekliyor, canım bekliyor. Bütün gün bekleyenler oluyor. Zaten bayanlar bütün gün eşlerini hayal ediyor. Yani düşünsenize 7-24 sizi düşünen Birisi var sadece bedenen değil, ruhen, kalben, zihnen, seven, her şekilde ne yaptı, aç mı, tok mu, ne yedi, ne içti, işi nasıl gitti diye. Erkekler bence bunun farkında olmalı ve bayanlarının kıymetlerini bilmeli ve hemen direksiyonu çevirip onunla sohbet anına odaklanmalı. Dünyanın en keyifli anları ailecek geçirilen zamanlar. A, oğlum hatta psikolojik danışmanlık da okuyor, dördün sınıfa geçiyor şu anda. Her şeyden önce aile yazmış. İspanyolcu olarak gözüne her şeyden önce aile. Bunun önemini vurgulamak için. Yani bizleri ne kadar sevdiğini göstermek için. Hani az önce dediniz ya içine atıyorsan veya sevgini gösteremiyorsan bile bunu bir yazıyla, bir sloganla bir, bir şekilde göstermemiz lazım. Ee, çok doğru. Ee, bazen de büyükler çok devreye giriyor. Ee, özellikle hala Anadolu'da e, yaygın olan e, kayınvalide, kayınpederle bir arada yaşamak evet. e, veya yakın çevrede bir arada oturanlar veya yol hemen aynı apartmanın bir üst katı, bir alt katı olabiliyor. E, çok fazla karışılıyor. Bunlarda ne yapılmalı? Yani e, gelin yeni, daha o ortama alışmamış, erkek çocuğu veya biraz daha gelinin ailesine yakınsa oradaki davranışlar bütün bunlar nasıl çözülebilir? Yani birçok kişinin işine yarayacak formüller veya yöntemler söyleyebiliriz. Ama bunlardan birkaçını arz edeyim. Yani bir defa gelin kaynananın rakibi değil, kaynana gelinin rakibi değil. Aslında evlendiğimizde karşı taraf ee, yani karşı tarafta rakip yok, dost var, yardımcı var, anlatabildim mi? Yani gelin kaynanayı yardımcı, kaynana gelini yardımcı, çünkü oğluna, oğlunu mutlu edecek, ezdirecek, işte onunla ilgilenecek, ona annesi gibi olmasa da bir yol arkadaşlığı edecek bir kişi var. Kendisi o zaman eşiyle daha rahat zaman geçirebilir. Düşünsenize birisi gelmiş, oğluna kol kanat girecek, onunla yol arkadaşlı olacak, sevgili olacak, eş olacak, beraber mutfağa girecekler. Yani oğluna daha önce yaptıramadığı ütüden tut, bir sürü şey, ev işlerini de öğrenmiş olacak. Diğer tarafta dünyaya oğlunun penceresinden bakacak. Yani onların bir nevi kızları gibi oluyor için içinde karşı taraf bir nevi ikinci anne gibi oluyor. Rakip ve veya düşman olarak görmekten kaçınmaları gerekiyor. Yani oğlunun daha da özgürleşeceği, beraber kanatlanıp uçacakları ikinci bir kuş geliyor. İkinci bir genç geliyor. Aslında aynı kişiyi seviyorlar. Evet yani aynı kişiyi seviyor. Oğlu, Ama sevme şekilleri işi. farklı. Biri anne şefkatiyle sevecek, biri eş, yol arkadaşı. Ve aşkı şeklinde sevecek. Anlatabildim mi? Burada e, karşılıklı sorunlarını mümkünse, hani e, kadının kocasını dahil etmeden olabildiğince, kadın kadını aslında bir bilseler daha hızlı çözerler. Hatta el ele tutuşup bir uzmana gitseler, gelin kaynana, ya biz iletişim kuramıyoruz, farklı ailelerden geldik, bizim e, sıkıntımız nedir? Ne yapmamız lazım? Çünkü çok zordur. Yani farklı kültür, aile, gelenek göreneklerden gelip farklı şekillerde yetişmiş olmak, farklı eğitimler almak. Ama gelin kaynanadan aslında çok iyi bir kombin çıkar. Aslında dediğiniz doğru, ortak noktada bulursalar çok şeyi birlikte planlayıp çözebilirler. Ama bazen anneler eşlerini erken kaybetmişse veya ayrılmışsa çocuğu boşanmış bir anne olarak e, tek bir anne olarak büyütmüşse orada biraz paylaşım sorunlarından dolayı da e, o çocuklarına daha çok düşkün olmuyor mu? O evlilikteki eşi, gelini orada paylaşamıyor olabilir mi? Şimdi az önce dediğim gibi yani birbirlerinin rakip ya da düşmanları olmadıkları için paylaşılamayacak ne var şu fani dünyada? Anlatabildim mi? Yani Kayınvalide veya gelin kendi kendilerine önce benim kaygım ne? Yani benim erkeğim, benim eşim annesini çok sevse bana ne zarar olur? En kötü başıma ne gelir? Benim eşim gider, anne sevgisi, şefkati alır, doyar, annesiyle oturur, muhabbetini eder. Sonra artık onun bir hastalığı mı var, bir yardımı var, hatta eşine eşlik eder bazen. Bazen kendi de gidebilir. Sen de gidebilirsin der yani. Kendi özgürce gider. Böylelikle kayınvalide oğlumu kaybetmiyorum. Oğlum hala benim oğlum. Yani gelinimiz bize oğlumuzu düşman etmiyor. Bizden kopartıp almıyor. Yeni bir yuva kuruyorlar. Yeni bir dünya kuruyorlar. Bu yeni dünyada düşünsenize iki ailenin birleşiminden yeni dünya oluyor. Yeni bir dünya kuruyorlar ve o yeni dünyada onların ortak örfadet inançlarından ve evrensel değerlerden daha bir tık üstte, bir kalite üstte o tecrübelerden bir çift kuruluyor ve ondan torunlar, çocuklar, nesillerin, nesillerin devamı da devam. sağlanıyor. Yani burada çok hassas devam etmek lazım yola ve mayınlı tarlaları, mayınlı yolları ve radyasyonlu durumları mutlaka güçleri yetmediğinde uzmanlardan yardım alarak yol alabilirler. Bunun elbette zorlukları var ama mutlu olacağı günler ve kıyamete kadar sürecek bu domino etkisiyle ilişkileri düşünmek lazım. Yoksa boşanmak çok kolay, gelini işte annesinden, erkeği annesinden koparmak çok kolay ama... Nerede yaşayacaklar bunlar? Uzayda, boşlukta yaşayamazlar ki. Bunların bir kökleri var. Bu köklere uyumla uyumlu hareket etmek lazım. O kökleri bıraktığı anda da zaten birçok sorunlar ortaya çıkar, suçlamalar ortaya çıkar. Biraz önce kaygıdan bahsettiniz. E, ailelerdeki, ilişkilerdeki kaygıyı, şiddeti e, konuşmak da istiyorum. Çünkü toplumun maalesef kanayan yaralarından biri şiddet. E, köklerinden koptuğu an e, ve güçsüz hissettikleri an evet. nasıl bir e, baskı olabilir, nasıl bir şiddet olabilir? Birbiriyle bazen e, daya kadar varan, şiddetler yaşayan ilişkiler var, evlilikler var. Bunlara e, bir pencereden bakabilir miyiz? Yani şiddet hiçbir şekilde mazur görülemez. Şiddet uygulayan kişi mutlaka bir psikolojik psikiyatrik yardım almalı. Daha sonra aileler çiftlere bir aile danışmanlığı yönlendirebilir. Hani bu şiddette yani yaşam koşullarını bile müdahale edemeyeceği bir durumdur. O yüzden hani işi uzmanlarına bırakmak gerekiyor. Her şeyi her uzman çözemeyebilir. Bütün uzmanlar konsensus halinde, bir uyum halinde hareket edebilir. Tabii çok tecrübeli uzmanlar var. İşte 35 yıllık daha önce size söylemiştim, Gülten Demirdoğan Hanım gibi uzman klinik, Psikolog Alan Nurozal gibi bunlara birçok sorunu kendileri çözebilen insanlar, psikiyatrist İshak Pardo Bey gibi böyle çok değerli uzmanlar var, psikiyatrlar, psikologlar. Yani bizler bile yeri geliyor, danışıyoruz. Akıl akıldan üstündür, o ortak akılla hareket ederek mücadele edilebilir. Çözümü var her şeyin. Bir de şiddet sadece dayak mı yoksa sözel şiddet de şiddet mi? Yani baskı, eleştiri, hakaret, şiddet sayılmaz mı? Yani aslında daha ağırı Türkiye'de ve dünya genelinde psikolojik şiddet dediğimiz olay daha fazla. işte hakaret ederek, az önce de dediğim gibi kişiliğine saldırarak, yani canından çok sevdiğin kişinin kişiliğine saldırarak, kişiliğini yok ederek yani orada aşk kalmaz ki. Yani Kime saldırıyorsun? Saldırdığın senin Yunan gavuru değil ki veya yedi kat yabancı değil ki. Ki e, biz artık e, bir küresel köy haline geldik, bir dünyada yaşıyoruz. E, kendimizden olsun olmasın hatta insanlardan öte hayvanlara, tüm kainata, yani. daha taşa bile bir saygıyla... Bir e, güzel yaklaşmak lazım. Yani ana, bitki alemine, hayvanlar alemine. Yani az önce dedim dağa, taşa bile iyi davranmamız gerekirken e, nasıl e, eşimize, sevgilimize, aşkımıza bu kadar e, kötü davranıyoruz ki durup düşünmek lazım. Esas az önce dediğiniz gibi içe atmadan ve yerinde zamanında iletişim, uyum... Öfke ve şiddet problemlerini kişi kabul etmeli. Kabul ettiğimiz zaman zaten çözümün yarısı, yarı yolu, mesafeyi aldık. Daha sonra iğneyle kuyu da kazılsa kazılıp o şiddet uygulayacak, öfkesini kontrol edemeyecek kişi er geç tedavisini, terapisini veya danışmanlığını veya desteğini, yardımını almalı. Anlaşmazlık problemleri çözüldüğünde zaten ilk tokatı atmayacaktır. Yani mesela koruyucu psikolojik danışmanlıkla, koruyucu tıbbi yardımlarla, koruyucu danışmanlıklarla o ilk tokatı atmadan çözüm üretmek lazım. İlk tokattan sonra herkesin yorumu veya tavrı farklı olabilir. Ben şimdi yönlendirmek istemiyorum ama ondan sonra da mutlaka çözüm. Eğer kişi partner bir affedilecek veya bir çözüme gidecekse mutlaka İlk yiyen ve atan da mutlaka beraberce bir tıbbi, bir psikolojik, bir profesyonel yardım daha genel bir ifadeyle mutlaka almaları gerekiyor. Eğer aynı şartlarda affederse maalesef ve maalesef aynı sonuçla karşılaşır. Bu sefer yara ve yangın daha büyük olur. Yani Çünkü her psikolojik veya fiziksel şiddette özellikle bayanlardan, Ciddi bir sevgi ve saygı kayboluyor. Güvensizlik veriyor. E sonra kadının sevgisi bittiğinde hadi bakalım nasıl kurtaracaksın? Değil mi? Belki lokman hekim gelse kurtaramayabilir. O yüzden sevgi bitmeden e, saygıyı korumamız, saygıyı korursak sevgi daha uzun süreli yaşayabilir. Kısaca zamanında az önce tekrar e, arada özetliyoruz. Beraberce içimize atmadan, profesyonel yardım alarak ve sevgili toplantıları ve aile toplantılarında, kısaca ilişkinin geleceğiyle ilgili, kalitesiyle ilgili toplantılarda derhal çözümler üretilmeli. Ayrıca da paylaşım kalitesini arttırdığımızda ve niye kızdığını, niye yüksek tepki verdiğini bildiğimizde, mesela küfür ettiğinde tokat atabiliyorsa niye küfür edelim kaldı ki tokat atmasa bile küfür etmememiz lazım burada çok enteresan bir püf nokta var eğer siz eşinize küfür ederseniz bunu birçok kişi görür ve onlara bir nevi gizli telkinle ben bu karıyı dövüyorum çok affedersin sen de dövebilirsin gibi bir gizli izin veriyoruz anlatabildim mi yani senin kötü davrandığına Saygı duymadığında etraftakiler, çevredekiler... Sosyolojik olarak o algıyı yaratıyorsunuz. Kesinlikle o algıya dikkat etmek lazım. Siz mesela kendinize saygı duymazsanız hemen hemen çoğu kişi size saygı duymaz. Neden? Ya bu adam kendine saygı duymuyor. Veya bu bayanın kendine saygısı yok biz niye saygı duyalım? Siz çocuğunuzu dövdüğünüzde gizli bir telkin, şiddet uygulan. Herkes kamerayla kaydediyor ve çekiyor senin şiddet uyguladığına çoğu kişi de değer vermeyecektir. Saygı duymayacaktır. Aynı psikolojik ve fizyolojik şiddeti uygulayacaktır. Yani çok iyi hamle yapmak lazım. Ve bunlar senin canın, ciğerin ve et tırnak gibi olmaya çalıştığın insanlar. Yani eşin, çocuğun, annen, baban, sırasıyla arkadaşların. Düşünün biz ülkemize kötü, kötü davranırsak, yani yerlere çöpler atarsak, izmaritler işte Çok affedersin. Çok kişi de yapıyor maalesef. He, yabancı bakıyor, ya affedersin tükürmeye de başlıyor. Nasıl olsa burası Türkiye diyor. Adamlar kendi ülkesine bakmıyorlar ki diyor. Biz de bakmayalım o zaman. Siz kendinize bakmazsanız. Yansıtıyorsunuz değil mi? Ayna görevi görüyorsunuz. Biz izin veriyorsunuz, onay veriyorsunuz. Benim gördüğüm bu yani. Eğer kişi kendine saygı duyarsa karşı tarafın şiddet uygulamasını büyük bir oranda kırıyor. Ee, bitti tabii ki e, ilişkilerde, ailelerde evet. akşam yemekleri çok önemli. Evet. Öyleyim, hani bir arada işte atıyorum Çarşambaları bir toplantı yapın, ilişki toplantıları yapın dediniz ama e, genellikle foodlar veya ellerinde tepsilerle kişiler kendi odasında çocuk kendi odasında, aileler e, eş gelince okmandı alıp e, dağılan birbirini görmeyen evin içerisindeki kişiler var. Ee, bu masa ve akşam yemekleri kültürü birbiriyle ilişkisini, konuşmasını, iletişimini artırmak için bir neden olamaz mı? Yani ailenin çok önemli dinamiklerinden akşam yemekleri çünkü aile fotoğrafının çekildiği an diyorum ben. Yani aile fotoğrafı adeta böyle bir duruş, bir günün sonunda günün meyvelerini yemek için işte Çocuk okula gitmiştir, birçok şey öğrenmiştir, birçok tecrübe edinmiştir, bey gitmiştir, çalışmıştır, belki günümüzde hatta çoğu bayan da çalışıyor. Herkes gidiyor, maddi, manevi birçok şey öğreniyor, kazanıyor. Yani ahlaki değer kazanıyor veya bir yanlış bir hareketin neticesini öğreniyor. Hepimiz birçok tecrübe öğreniyoruz, birçok yer görüyoruz. Tam o sofrada önce... E, mideye çalışacağız ki kalbe giden yolu bulacağız. Mideye çalışıldığı anda maddi olarak e, vitamin, protein artık ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Yorgunluğu atmak için en büyük enstantanenin e, jubile yani günün jubilesi gibi yemeği, kutlaması her şeyle ne yaşandıysa yaşansın. Ondan sonra e, tabii ki sohbetler devam etmeli. Yani akşam... 7'de yemek varsa en azından 9'a kadar birbirlerine zaman ayırabilirler. Yani çocuklar odalarına işte 9'dan sonra geçebilirler. Baba ve anne burada ağız birliği halinde evin programını açıklamalı. O programı da uyulduğu zaman ilişkilerde daha rahat ilerleme oluyor. Tamam. E, tabii ki ilişki ve aile koçluğu yaptığınız için... E,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 Sağ olun, sağ olun. Başka merak ettiğiniz bir konu var mı? Tabii ki. E, kaygılardan e, konuşalım istedim biraz da. E, ilişkilerde e, şiddeti konuştuk. Ama o kaygılar neden? Neden insanda o kaygı olur? Kaygıyı kişi kendine sormalı. Yani en kötü başıma ne gelir? En iyi başıma ne gelir? En iyi başıma şu olaylar gelmesi için... Kimlere, nelere ihtiyacım var? Kimler yardım edebilir? Ben kendime nasıl yardımcı olabilirim? Başka ne gibi profesyonel yardımlar alabilirim? Çünkü günümüzde hakikaten bir yerden bir yere gitmek bile birçok yardımla gerçekleşiyor. İşte yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, birçok icraat oluyor. Bununla birlikte işte o köprülerin üstünden geçecek otobüsler, metrobüsler, şoförler vesaire. Aslında hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz. Anlatabildim mi? Bu kadar yardımı alan insan, yani bakkaldan işte çikolatayı, manavdan elmayı, fırından ekmeği alan insan bu tür konularda niye çekinir ki değil mi? Yardım Aynen, alıyoruz. Çok Madem çok yardım almak istemiyorsun, git kendin çiftçiliğini yap, hayvancılığını yap, her işi kendin yap istiyorsan. Bu kadar maddi yardımları alıyorken manevi yardımlara da, ruhsal yardımlara da e, ve başka her alanla ilgili teknolojik yardımlara da e, kapımızı açmamız lazım. Yeterince, Yeterince açacağız, yeterince yardım alacağız ama yeterince de almayacağız. Mesela hemen ilişkilere bir direksiyon kıralım. Yani bütün gün karı koca çalışıyorlar. Ama akşam eve gelince erkek, bazı erkekleri tenzih ediyoruz. Yardımseverler, bir, bir sürü erkek var. Hani onları alkışlıyorum bu arada. Ama diğerleri, hani sadece kadın çalışır çayı, çorbayı, bulaşığı. E o zaman sohbet edecek zaman kalmayacak. E, madem ikiniz çalışıyorsunuz. Erkek inanın yardımı %10'unu yapsa kadın %200 performans arttırır ve onlara bir yarım saat fazla zaman kalır host sohbet geçirmek için. Göz göze diz dize ee, ondan sonra sizi kim yıkabilir ki? Kim durdurabilir sizi? Ee, tabii ki çok doğru şey deyindiniz. Kadın her iki tarafta da çalışıyorsa hem evde bütün yükü o taşıyorsa bir yerde o da yorulacaktır. Size güler yüzü gösteremeyecektir. Orada ikili gerçekten yardım olunca ki kadın gerçekten erkekten manevi olarak çok daha güçlü. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Birçok işi bir arada yapabiliyor. Ama erkeğin de ak akıl olarak daha hızlı, daha farkında düşünmesi de var. Biraz da oradan da kadınlar o yardımı alabilmeliler. Son olarak ekleyeceğiniz ve buradan izleyicilerimize sesleneceğiniz neler var? Değerli izleyiciler, değerli konutlar ve değerli Gonca Hanım ve değerli Biran TV çalışanları iyi ki varsınız, iyi ki varız hep beraber bütün ilişki, aşk, evlilik ve insan ilişkileri sorunlarını çok rahatlıkla tereyağından kıl çeker gibi çözebiliriz. Sorunlar her zaman var olacak ama bizim de elimiz armut toplamıyor. Biz de mutlaka bu sorunları çözeceğiz. Sorunsuz bir hayat yok. Sorunlara rağmen mutlu olma yolları çok. Hoşçakalın, dostçakalın. Evet sevgili seyirciler, çok değerli konuğum Profesör Doktor Sayın Ekrem Çufa ile birlikteydik. Flört dönemini, nişanlık dönemini, evlilik dönemini, şiddeti, korkuyu her şeyi buradan bilen bir kişinin gözüyle, bilinciyle sizlere yansıtmaya çalıştık Az sonra bir başka konumdan karşınızdayız